Bir kenar uzunluğu 8 x y kare olan küpün hacmini bulunuz. Bir küpümüz var. Küpün tüm kenarları eşit olduğu için her bir kenar 8 x y kare uzunluğunda. Bu kenarın uzunluğu, bu kenara genişlik diyebiliriz, 8 x y kare. Bu kenarın uzunluğu da, buna da derinlik ya da uzunluk diyebiliriz, 8xy kare ve küpün yüksekliği de 8xy kare olacak. Bir küpün tüm boyutları aynıdır biliyorsunuz. Herhangi bir dikdörtgenler prizmasının hacmini bulacak olursanız, üç boyutunu çarparsınız. Genişlik, derinlik ve yüksekliği çarparsınız. Küpte zaten bu tüm boyutlar eşit. Yani tek bir boyutu alıp kendisiyle üç defa çarptığınız zaman hacmini bulursunuz ya da üçüncü kuvvetini alabilirsiniz. Yani bu küpün hacmi 8 x y karenin üç kere kendisiyle çarpımı ya da üçüncü kuvvetidir. İşte bu yüzden bir sayının üçüncü kuvvetini almak demek küpünü almak demektir. Peki bu nasıl olacak? Çarpımlarını alıyorsunuz ve üstünü alıyorsunuz. Her bir terimin aynı şekilde üstünü almak ile aynı şey. Yani bu 8 üzeri 3 çarpı x üzeri 3 çarpı y kare üzeri 3 ile aynı şey. Peki, 8 üssü 3 kaçtır? 8'in karesi 64'tür. Demek ki 64 ile 8'i çarpacağız. 4 kere 8, 32. 6 kere 8, 48. 48, 3 daha 51. Evet, demek ki sonucumuz 512 imiş. Sonuç o zaman 512 çarpı x küp çarpı y kare üzeri 3 ifadesine eşittir. y kare üzeri 3, y üzeri 6 demektir. Ve bitirdik. Küpün hacmini bulduk. Sonuç 512 çarpı x küp çarpı y üzeri 6.